Efendim Lefkarof Üniversitesi'nin televizyonu Lay TV'deyiz. Ee, bir bölümümüz ile karşınızdayız. Ee, yanımda kim var diye merak ediyorsunuz. Aslında bilenler biliyor. Yanımda Umur Çolak var. Eee Lefkarof Üniversitesi 2013 mezunu kendisi. Bayağı bu bölüm evet. Bayağı olmuş yani 5 sene oldu ama hala buradayım. Sen devam et. <gülüyor> Arada gir. <gülüyor> Hala burada görüyorsunuz. Ee, okulumuz için güzel işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Bir farklılık olsun dedik bu bölümde. Hani hep kampüse soruyoruz ya öğrenci arkadaşlarımız ileride ne yapacaklar ya da hangi bölüm okuyorlar? Lefke'den memnunlar mı? Bunların bütün cevabı aslında Umur Çolak'tı. Çünkü burayı avcunun işi gibi biliyor. Ee, çok eski zamanından şimdiki yeni, yeni haline bile Umur Çolak şey... Buradaydı. Buradaydı. <gülüyor> Umur'a ilk sorumla başlıyorum. Umur, 2013'te mezun oldun hı hı. ama tabi bunun öncesi var yani okula ilk geliş anın. Evet. Geldiğinden mezun olana kadar ne değişti? Şimdi 2018'deyiz, LAYÜ'de ne değişmiş? Yani e, 2008'de buraya geldiğimde bazı binalar yoktu bile onu söyleyeyim. Onun dışında bölümlerimizin sayısı daha azdı. Ee, ve tanınırlığımız da haliyle genç bir üniversitedik o zamanlar daha azdı. Ama şu an bakıyorum işte yeni hukuk fakültesi ki kampüsümüz kadar büyük, i̇şte o zaman olmayan öğrencilerimiz şu an önünde röportaj yaptığımız saat kulesi bile çok sonra yapıldı. Ve şu anda bölümlerimiz, yeni açılan bölümlerimiz, yeni açılacak bölümlerimiz de çok ciddi bir öğrenci sayısına ulaştık. ki on bini aştık, bizim zamanımızda üç bindi mesela. Yani bu iki katından bile fazla bir rakam demek. Ee, gelişen, değişen bir üniversiteyiz. Yani az önce söylediğim gibi hani çok ama çok hızlı büyüyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. Peki mezun oldun, seni ne bekledi? Yani Lefke Avrupa Üniversitesi'nden mezun olmak sana ne kattı? Ya da beklentini karşıladı mı? İş başvurularımı yaptığım yerde ya da iş yerlerini beni davet etmelerinde hani CV'min büyük artısını gördüm çünkü ders içeriklerim sektörümle bayağı şeydi ilgiliydi. hani Uygundu. O yüzden hani Lefke Harp Üniversitesi'nden mezun olmanın çok artistini yaşadım. Buradaki işte Layut TV mesela. Ee, ilklerindendir il, il, İlkiyim hatta. Mesela bu ekranın şurada logosu var. Onun ilk çekimini ben yapmıştım. Logomuz bu tarafta. <gülüyor> bu tarafta. <gülüyor> Artık bu tarafta. Ee, şey mesela. Çok güzel imkanlarım oldu, Laü TV'de, Laü FM'de, e, kendi okul gazetemi kurdum. İşte bunları hep bana Levkaya Üniversitesi sağladı. O yüzden iş hayatımda çok faydasını gördüm. Ee, peki, Umur Çolak. Efendim? Şimdi mezun olacak arkadaşlarımız var. Hı. Tamam, sen kendince bahsettin, Sivinin ne kadar e, diplomanın ne kadar önemli olduğunu. Ama buradan mezun olacaklar hı hı. ne bekliyor hayatta onları? Sonuçta KKTC'de çalışmak isteyen de olacaktır, Tabii. ben gibi. Türkiye'ye memleketine dönmek isteyen de olacaktır. Evet. Bir kere çalışacaklar ama bu 7-24 ders çalışanım anlamında değil. Öyle sıkıcı şeyler söylemeyeceğim ama konferanslar, etkinlikler bunlardan sertifika programları doğuyor. Onlara katılsınlar, CV'lerini geliştirsinler, hocalarıyla iletişimleri iyi olsun. Çok sağ ol, bunları duymak güzeldi senden. Bir ee, layılık. Arkadaşımızla mezun olmasına rağmen hala burada. E, bu mutluluk verici bir şey. Destek vermesi çok güzel bir şey. E, programı seninle kapatmak istiyorum. Tamam. E, söylemek istediklerim varsa kameramıza söyle. Öyle mi? Tamam. E, TV ailesini buradan öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Akın hocam, Serhat abi, Mehmet. E, Demir Yılmaz'ı çok seviyorum. Kameramanımıza çok teşekkür ediyorum. Layı TV'de önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle Demir Yılmaz Kampüs... Kampüs'e sorduk. Kampüs'e sorduk da sizlerle olacak. Görüşmek üzere.